Herkese merhabalar. Ben Burak Çankaya. Bugün iklim Değişikliği belgeselinde konuğumuz Emrah Çoraman. Ona kendi alanıyla ilgili soruları soracağız ve hiç bekletmeden konum alıyorum. Emrah hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bir belgesel hazırlıyoruz. Siz de bize destekte bulundunuz. Bu yüzden öncelikle teşekkür ediyorum. Ben arka ses olacağım hocam. Yukarıda da bu arada bizim sosyal medya adreslerimiz Twitch, YouTube görünüyor. İzleyicilerimiz eğer tatmin olmazsa, daha çok sorusu olursa yorumlarda da sorabilir. Hocamız o ya da bakar zaman zaman ve cevaplar. Ama biz dört tane güzel soru hazırladık. ilişkili birbirleriyle diğer hocalarla. Emrah hocamı sahneye alıyorum. Ben şöyle arka ses oluyorum ve ilk sorumuza başlayalım hocam. Biyolojik çeşitlilik nedir? Neden önemlidir Biz bir yaşayan canlıyız malum. Yaşayan bir canlı olarak bizim diğer canlılarla aramızda bir ilişki var. Bu da diğer canlılarda. İşte bu biyolojik çeşitlilik. Etrafımızdaki biyolojik çeşitlilik ne kadar sağlıklı olursa bizim hayatımızda o kadar sağlıklı olabilir. İşte bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz belki koronadan ötürü. Malum, korona bir bir hayvandan geçen hangi hayvandan geçtiğini bilmiyoruz. Bunun kaynağı yarasa olabilir. Yarasalardan başka türlere geçmiş olabilir ve oradan insana atlayan bu virüs şu anda malum hani büyük bir pandemiye dönüştü. Ve hepimiz evlerde oturup işte Zoom üzerinden görüntülü online görüntülü olarak konuşuyoruz. Yani biyolojik çeşitliliğin önemi bu. Biyolojik çeşitlilik ne dersek böyle biraz daha içine girersek dört tane ana başlık altında değerlendirebiliriz. Birisi tür çeşitliliği. İşte etrafımızda ne kadar çok tür varsa biyolojik çeşitlilik yüksek diyebiliriz. İkincisi genetik çeşitlilik. Türlerin türlerin içerisinde de bir genetik çeşitlik var. Yani canlılar birbirinden farklı. Yani aynı türe ait olsak da birbirinden farklı gözüküyoruz. Birimiz daha uzun, birimizin saçları kıvırcık, mavi gözlüyüz. Bunun altında yatan en temel faktör de genetik çeşitlilik. Daha sonra başka bir çeşitlilik fonksiyonel çeşitlilik. Doğada her şeyin farklı bir fonksiyonu var. Bazen farklı türler aynı fonksiyonu yerine getirebiliyor. Bu sebepten yani ne kadar fonksiyonel çeşitlilik yüksek olursa oradaki canlılık, ekosistem o kadar sağlıklı diyebiliriz. Son olarak da bir kelime daha kullandım. Ekosistem, ekosistem çeşitliliği. Etrafımızda ne kadar farklı ekosistem sistem varsa o kadar çok farklı çeşit olacaktır ve gene doğanın sağlığı daha yerinde olacaktır gibi özetleyebiliriz. Çok teşekkürler. Aslında burada hemen kişisel bir sorum olacak. Çeşitliğin artması mesela pandemiyle bağladınız ya daha az olsaydı bu çeşitlilik sanki temasımız az olsaydı pandemi olmayacaktı gibi bir his oluşabiliyor insanlardan. Biliyorsunuz işte doğayla bariyerler yıkıldı böyle bir şey var mı? Yani bu çeşitlilik aslında bize yararlı bir şey mi? Şöyle yani biz şu anda doğaya daha doğrusu şöyle düşünelim. İnsanlar o kadar çok yer kaplıyor ki dünya üzerinde. Yani yani diğer canlılar yaşam alanı bırakmıyoruz. Yaşam alanlarını tükettiğimiz zaman da birçok diğer canlıyla etkileşim halinde oluyoruz. Ama pandemiye dönüşmesinin daha da önemli bir sebebi, düşünün Çin'de diyelim ortaya çıktı, Çin'in bir işte kasabasında bir köyünde ortaya çıktı. Oradan dünyaya hızla yayılıyabiliyor. Bunun sebebi de insan hareketliliği. Yani dünya üzerindeki gemilerin hareketlerini düşünün, taşımacılığın etkisini düşünün, uçakları düşünün. Yani bir yerde çıkan bir şey dünyaya bir anda yayılabiliyor. Eğer daha böyle izole işte birbirinden daha yani bu kadar etkili şimdi yüksek olmadığı bir dönemde yaşıyorsaydı pandemi bu kadar etkili olmayacak. Pandemiye dönüşmeyecekti muhtemelen. Kesinlikle. O köyde bir endemi olarak kalacaktı. Endemik bir hastalık olarak kalacaktı ve belki de yok olacaktı. Evet. Hep derim yani virüsün ayağı yoktur taşıyan bizizdir diye. Peki hocam şimdi diğer soruya geçelim. Geçmişteki yok oluşlar nasıl gerçekleşti? Bunu biliyoruz. Geçmişte de yok, yok oluşlar oldu. Bunların sebepleri neydi hocam? Bazılarının sebeplerini çok iyi bilmiyoruz. Şu anda dünyada yaklaşık olarak 5 tane büyük yok oluş var. Büyük yok oluştan kastımız birkaç milyon yıl içerisinde türlerin çok büyük bir oranında yok olması. Genelde de büyük yok oluş dediklerimizde %75'in üzerinde türler yok olmuş. Baktığımız zaman en eskisi 440 milyon yıl önce olmuş, en yenisi de yaklaşık 66 milyon yıl önce olmuş. Burada işte volkanizma yani volkanların çok fazla aktif hale gelmesi olabilir bunun sebebi. Tabii volkan aktivitesi ne yapıyor? İşte gazlar çıkıyor, deniz kimyası değişiyor, okyanusların kimyası değişiyor, atmosferin kimyası değişiyor. Belki de sıcaklık değişiyor bunun ötürü. Bunun gibi faktörler bir anda büyük yok oluşlara sebep olabiliyor. Görece olarak herhalde en iyi bildiklerimizden biri işte son beşinci yok oluş. Orada da bir yaklaşık Everest büyüklüğünde bir göktaşı dünyaya çarptığı zaman başta dinozorlar olmak üzere hayatın büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor. Dediğim gibi sebeplerini çok iyi bilmesek de özetlersek işte atmosfer ve denizlerin kimyasının değişmesi, büyük iklim değişiklikleri bunun başında geliyor. Büyük yok oluşlara sebep olan faktörlerin başında geliyor. Teşekkür ederiz. Peki hemen hiç bekletmeden hocam bir yer soruma geçiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz yok oluşun sebebinin farkı nedir? İnsan kaynaklı olmasının göstergeleri nedir? Bir defa önce buna niye bir büyük bir yok oluş diyoruz? Dünyadaki türlerin %75'i yok olmadı. Belki oradan başlamak gerekiyor. Şimdi normalde bir yok oluşun hızını hesaplayabiliriz. Çünkü mesela fosil kayıtlarına baktığımız zaman bütün dinozorlar hayattayken bir anda işte fosil kayıtlarında bıçak gibi kesiliyorlar. Buradan baktığınızda hızını hesaplayabilirsiniz. Kabaca da şöyle oluyormuş mesela. Yaklaşık 10 milyon yılda bir tane tür yok oluyor. Hız. Şu andaki hızlar bunun birkaç yüz katı. Yani böyle gider derse bir yok, büyük yok oluşu yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yani o yüzden buna 6. yok oluş deniyor. Ee, dediğim gibi bu sebepten ötürü bir korku var. Yani bir anda dünyadaki türlerin %75'inin yok olduğunu düşünün. Ee, çok garip bir dünya olacaktır, bilmiyorum içinde yaşamak ister miyiz? Bunun sebeplerinden biri, en önemli sebebi insan kaynaklı olduğunu düşünürüz. Bunun da alt, alt kaynakları var. En önemlisi habitatların yok olması. Yani doğal yaşam alanlarının yok olması. Daha sonra avcılık geliyor, doğrudan kullanma geliyor. Mesela balıkçılığı düşünün. İstanbul Boğazı'ndan şu anda balıklar göç etmeye çalışıyor. Ama her her yeri balık ağları kaplamış durumda neredeyse. Her yerde balıkçı tekneleri geziyor. Yani bundan 40 yıl öncesine baktığınızda Marmara'da Boğazlar'da görülen türlerle sayıyla şu andakilerin alakası bir yok. Yani Boğaz'da eskiden dev gibi orkinoslar var. Şu anda hiçbirini görmüyoruz. Balıklar giderek küçülüyor. Sayıları giderek azalıyor. Bunun gibi faktörlere baktığınızda bunların etkisini görebiliyoruz. İnsan kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Burada bir hatta şöyle de bir şey de yapabiliriz. Mesela 1900'lerden öncesine baktığımızda daha böyle sanayi devrimi olmamış. Daha öncesine baktığımızda insanlar hatta belki yıl önce 20 bin yıl önce 50 milyon 50 bin yıl önce yani Afrika'dan çıkıp dünyaya yayılmaya başladıkları zaman gittikleri yerlerdeki büyük memeli türlerinin yok olduğunu görüyoruz ee, Avustralya ya yaklaşık işte e, kaç bin yıl önce 40 bin 50 bin yıl önce gidiyorlar Avustralya'da ve büyük memeli türlerin sayısı o zamankine göre yüzde 20'ye düşmüş durumda Madagaskar'a çok daha yakın bir zaman önce gidiyorlar birkaç bin yıl öncesine gidiyorlar Madagaskar'daki büyük memeli türleri yüzde 20'lere yüzde 10'lara düşmüş durumda yani insanın gittiği yerde e, maalesef bir yok etkisi oluyor. Şöyle bir şey duymuştum hocam Neandertallerin de soyunun tükenmesinin Homo sapienslerin parmağı olabilir tarzında. Ee, geçmişte mücadele olduğu kesin. Tabii kimin kimi bitirdiğini bilmiyoruz. Ama gelecekte böyle giderse de sanırım Homo sapiens kendi sonunu hazırlayacak. Kendini bitiren tek tür olabilecek diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama göreceğiz Evet özellikle. yani Neandertallerle insanların karşılaştığında da gene iklim değişiyordu. Daha doğrusu iklim değişikliklerinin olduğu süreçlerde karşılaştılar. Ee, o zaman belki Neandertaller farklı koşullara adapteydi. İnsanlar belki daha avantajlı durumdaydı. Belki de nüfus sayıları çok değişikti. İnsanlar kalabalık geldi. Neden olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta neandertallerin ortadan kalktığını biliyoruz. Diğer büyük memeli türlerinde de benzer durumlar var. Yani orada da hala tartışılıyor. Bunun sebebi iklim miydi? Değişen iklim koşulları mıydı? Yoksa insan mıydı? Ama benim düşüncem çok büyük ihtimalle iklim ve insandı. Yani bazen çevre koşulları değişirken canlılar zor durumda kalabilir. Bunun üzerine bir de insan geldiği zaman maalesef hayatta kalması çok zor. Yani şu anda yine benzer bir durumdayız. İklim yine de değişiyor. Normalde beklediğimizin, normalde olmasını beklediğimizin çok üstünde sıcaklıklar çıkmaya başladı ve böyle giderse birkaç on yıl içerisinde çok daha sıcak olacak ve bir de bunun üzerine iklim, ba insan baskısı var. Yani ormanları tüketiyoruz, işte dereleri kurutuyoruz vesaire. Bir de iklim değişikliği etkisi geldiği zaman bu yok oluşun hızı giderek de artacağını düşünüyorum. Çok Teşekkür ederim hocam. Çok güzel açıklayıcı oldu. Son sorumuz da size memeliler iklim krizinden nasıl etkileniyor? Yani memeli mem sadece meme olarak değil, bütün canlıları düşünürsek birkaç şekilde etkilenebilirler. Birincisi hiç umursamayabilirler yani hava soğuk sıcak bazı türlerin yani sıcaklığa karşı direnci yüksek olabilir öyle değil mi bazı insanlar da öyledir çok etkilenmezler sıcaktan soğuktan bazı canlılarsa bazı insanlarsa hemen etkilenir tabi bunu birey olarak bakmamak gerekiyor buna popülasyon ve tür olarak bakmak gerekiyor ama bazı türler hiç etkilenmeyeceğimi söyleyebiliriz. Bazı türlerse yaşadıkları sıcaklıkların sabit kalmasın yani çok fazla toleransları olmayabilir yani eğer diyelim ki bir sahil tarafında yaşıyorsa sahil tarafında sıcaklar 3 derece mesela aktif deniz 3 derece, 4 derece, 5 derece artarsa bu türlerin daha yüksek irtifalara mesela dağlardan daha yukarı çıkmasını bekleriz. Hareket etmesini bekleriz. Bazı türlerse bunu takip etmemeyip maalesef soyları tükenecek. Yani dediğim gibi kabaca 3 şey var. Ya etkilenmeyecekler daha doğrusu yani o varyansın içinde olacak sıcaklık. Onların kaldırabilecekleri. Ya takip edecekler. Kendilerine uygun yerlere gidecekler. Buna göç diyebiliriz. Ama bunu dediğim gibi birey olarak düşünmeyin. Türün göç etmesi gibi. Yani diyelim ki bir tür şu anda bir yara türünü düşünelim mesela. Yani benim çalışma konum. Diyelim ki Akdeniz havzasında yaşayan bir türse, buralar çok sıcak olursa belki artık daha yukarı gidecek Kuzey Avrupa'ya, İngiltere'ye, belki Rusya'da yaşamaya başlayacak bir tür. Ama bazı türler bunu yapamayacak. Mesela bir küçük memeli türünü, bir fare türü düşünelim. O kadar çok hareket kabiliyeti olmasın. O zaman bu türler giderek küçük alanlarda yaşamlarını sürdürecekler. Daha yüksek irtifaya çıkacaklar. Oralarda yaşanmaz olduğu zaman veya oradaki diğer koşullarda etkili olduğu zaman e, türleri yok olacak, soyları yok olacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu arada. Ben kanalın bir kurucusu Burak Çanköy olarak artık işte belgesellere başladık, bu belgesellerde de biz sizin gibi toplum aydınlatmak isteyen, değerli bilim insanlarıyla bu soruları sorup ve cevap alıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam bunun dışında? Bu konuyu gündeme getiriz için ben de teşekkür ederim. Malum bunu giderek daha etkisini hissedeceğiz şu anda. iki tane krizden bahsediyoruz aslında, birisi iklim krizi. İklim krizinin etkilerini daha henüz hissetmeye başlamadık. Yani daha, pardon şöyle söyleyeyim, tahmin ettiğimiz büyük etkilerini daha görmeye başlamadık, daha işin çok daha başındayız. Ama bir yandan da bir biyoçeşitlilik krizi var, biyolojik çeşitlilik krizi var, ekolojik kriz var adını ne derseniz deyin. Yani türler giderek dağılım alanları azalıyor, sayıları giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Önümüzdeki birkaç on milyon yıl içerisinde, pardon birkaç on bin yıl içerisinde, pardon şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde bir milyon türün soyunun tükeneceğini söylüyor. Bir milyon türün yok olması çok büyük bir şey. Ve bunu iklim krizinin daha etkisini görmeden böyle düşünüyoruz. Bir de bu da başladığı zaman, yani ikisi bir arada bayağı büyük bir problem probleme doğru dönüşecek. Tek umut verici bir nokta var. İklim kriziyle de ekolojik krize de baş etmemizin bir yolu var ve bu yol ikisinde de çözümünü sağlıyor. Yani yaşam alanlarını koruduğumuz zaman, ormanları koruduğumuz zaman hem iklim kriziyle mücadele etmiş oluyoruz hem de biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadele etmiş oluyoruz. Yani ikisiyle beraber tek yoldan mücadele edebiliriz. Bu da tek sevindirici kısma. Ama Kesinlikle. bunun için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir küçük anekdotla ekleyeyim. R sokak röportajı da yaptık biz. Bununla eş zamanlı yayınlanacak gibi. Şunu söyleyebilir mi hocam? Halkımız yani yaptığımız insanlar küresel iklim değişikliğinin farkında. Sadece onların verdiği örnekler biraz daha şöyle oluyordu genelde. Eskiden Ankara'da işte çok uzun sürüyorduk kışlar, çok sert oluyordu, şimdi olmuyor tarzında. Onlar o nicel gözlemlerini genelde aktarıyorlar bizlere. Ama en azından insanlar gerçekten bunun farkında ve hayır ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum diye insan görmedik. Siz de bizim belgeselimiz tamamlandığını, bu videoları montaj, montajını yaptığımızda onlara cevap vermiş olacaksınız. Böylece halkla bilim arasında bir köprü. Bilim iletişimi diye bu yüzden diyoruz. Popüler bilim demiyoruz biz geleceğinde bu köprüyü tamamlamış olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum hocam bize katıldığınız için. Ben de teşekkür çok ediyorum. için. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum.